<gülüyor> Aa sendeki <ne> <gülüyor> Genç. Evet. Ne yap açalım? All right. <laughs> <laughs> E, Güzelen Mahallesi'ndeki <gülüyor> Alpargun apartmanının hemen e, Deprem nedeniyle bulunduğu e, apartman. Kaçalım şurayı Tamam. Evet arkadaşlar lütfen. edelim